Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün turumuzun ilk günü. Arkada bizim yer ekibimizden olan Ertuncu görüyorsunuz. Ertuncu merhaba de istersen. Aha. Arabanın arka tarafında da Tolga var. Diğer benim yol arkadaşım olacak. Onlar şimdi kanayı indiriyorlar. Onlar onu hazırlarken ben de bu çekimi siz yapayım dedim. Videoda zaten şey göreceksiniz birazdan. Burası bizim çıkış noktamız. Bodrum Yerken Kafe Plajı. En uygun burasını bulduk. Aslında dün çıkacaktık yola. Ama hava çok sert olduğu için birkaç gün gümüşlükte konaklamak zorunda kaldık. Şöyle çıkacağımız noktayı da göstereyim size. Şu karşıdaki tepenin arkası Bodrum. Kano Karya rotalarına buradan başlıyoruz arkadaşlar. Ben de gideyim şimdi kendi konumu hazırlayayım. Ondan sonra tekrar görüşmek üzere. Bugün Antik Antikrotamızın birinci gününde sizlerle biraz tutmamızdan bahsederek konuya giriş yapmak istiyorum. Konunun detaylarını zaten daha önceki lansman videomuzda fazlasıyla değinmiştim. Şu anda haritamızı inceleyecek olursak harita üzerinde olan sarı nokta bizim bulunduğumuz mevkiyi gösteriyor arkadaşlar. Birinci günde toplamda 19 km yol, yol alarak başlangıç noktasından bu noktaya kadar ulaşmayı başarabildik. Yolculuğun birinci gününe ait detayları ise alttaki linkten izleyebilirsiniz. Alttaki linke tıklayarak konuyla ilgili bütün detaylara makalelerimize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her gün için bir makale yazacağım ben. Her belgesel günü için bir makale yazacağım. O makalelerden videoda değinemediğim konuları orada anlatacağım. Maceramızın ilk gününde ilk 5 kilometreyi kat ettikten sonra karşılaştığımız takım sürprizler oldu. İsterseniz o sürprizleri canlı canlı benim ağzımdan tekrar dinleyelim. Ondan sonra günün geri kalanına devam edeceğiz. Arkadaşlar bodrumdan çıktıktan sonra 5 km sonra maalesef rüzgar yön değiştirdiği için küçük bir koya sığmak zorunda kaldık. Normalde rüzgar için maksimum 16 nat süratle esecek diyordu ama hemen bodrumdan çıkıp burun döndükten sonra rüzgar yönü değişti ve rüzgar çok sertleşmeye başladı. Biz de böyle küçük bir koyuya geldik. Hem burada birazcık yüzelim. Hem de istirahat edelim istedik. Buradan çıkıp bir aksilik çıkmazsa 15 kilometre gidip ilk kamp alanına varmaya çalışacağız. Buranın GPS lokasyonunu da ekranda görüyorsunuz şimdi paylaşacağım sizinle. Artık biraz sonra kamp alanında görüşmek üzere. Tolga Ne diyorsun bu rüzgar işlerine abi? Kıyıdan ayrılmadığımız sürece sorun olmayacaktır, kıyıdan ayrılmadıkça. Biraz kıyıya yanaş. Olay mı? Tolga'ya kıyıdan ayrılmadıkça sonra yaşamayacağımızı düşünüyor arkadaşlar. Ben de kendisiyle baştan aynı fikirdeyim. Ay, bugün bir de bu kanoyla ilgili yaşadığım kötü bir durum oldu. Her ne kadar sadeleştirmeye çalışsam da videoda çekeceğim için yanıma çok fazla ekipman aldım. Ve kanon çok ağırlaştı. Rüzgara karşı kürek çekmek çok zorluyor. Normalde iki kişi biz günde 20 km hatta zorlarsak 25 km yol yapabileceğimizi hesaplamıştık. Ancak bu kanonun şu anki durumuyla yani bu eşyalarla beraber böyle bir yol yapmak çok makul gözükmüyor. Bakalım bugün 20 km'yi tamamlayıp Belki bu akşam kamp alanında yeni bir rota çıkartıp ona göre Kamp alanlarını düzenlemek gerekebilir Çünkü bu şekilde benim hareket etmem çok zor oluyor Tolga'nın Kanosu birazcık daha hızlı biraz daha seri bir kano tabi sert yapısından dolayı O kanayı da tanıtacağım size bir aksa çıkmazsa özelliklerinden bahsedeceğim ee, Yanlış hatırlamıyorsam İzmir'de iki tane var Bu kanoda Hatta Türkiye'de iki tane var, ee, üç tane var, iki tanesi piyasada, bir tanesi de satılmayı bekliyor. Neyse o detayları zaten anlatırım ben size teker teker. Ve birazdan görüşmek üzere. Bakıyorsun öpe kendine ha. Elmalar elmalar? İster İsterim tabii abi, ben de kahvaltı yapmadım. Kamp alanımıza geldik, şu arkamda gördüğünüz tepenin ismi mazı. Normalde orada kamp yapacaktık ama hava şartlarından dolayı bir önceki küçük koyu tercih ettik. Gördüğünüz gibi arkamızda küçük bir zeytinlik var. Buraya çıkmadan önce de zaten giriş videosunu izlemişsinizdir az önce. O arada biz birazcık yüzüp ıslattık kendimizi. Şimdi gidip kıyafetlerimizi açacak bir ağ bulalım. Kıyafetlerimizi kurutalım, gibi benim kanonun üstü açık, büyük bir ihtimalle içine koyduğum gülleri kıyafetlerim de şimdi ıslanmıştır. Dolayısıyla onları kurulamak gerekiyor. Şimdilik sadece tişörtümü astım. Şimdi kanonun yanına ineceğim. Orada eğer çadırın, madırın ıslandıysa onları da getirip kurutmam gerekiyor burada. Allah'tan bugün hava çok sıcak, Çarşubuk kuruyacak astığım şeyler. Büyük ihtimalle hava kararmadan hepsi kurumuş olur. Gerçi biraz tuz lekesi olacak. Tatlı, şurayı yıkayamadım ama e, Bir aksi çıkmazsa bu arkamda görmüş olduğunuz Bu zeytinliği birazdan keşfe çıkacağım. Eğer kayda değer bir şey bulursam Burası ile ilgili sizlere bir şeyler paylaşırım. Ile ilgili. Hadi bakalım birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar Kampalanımızda ilk günün sonuna geldik ve çadırlarımıza çekildik. Zorlu bir gün oldu bizim için. Özellikle öğleden sonra çıkan şiddetli Rüzgar ve Sarnaki'de doğru dürüst yolu alamamıştık. Daha doğrusu yol almak bizi çok gördü. O yüzden bayağı yorulduk. Zaten gelir gelmez çadırları, kurur, çadırları kurar kurmaz. 1-2 saat uyumayı tercih etmiştik. Az önce kalkıp bir şeyler atıştırdık. Saat aşağı yukarı bakıyorum. 10 oldu. Şimdi yatıp uyuyacağız. Yarın sabahleyin de rüzgar başlamadan sabah suyuna çıkmayı planlıyoruz. Yarınki yağımızda bir aksiye çıkmazsa mazıya varmaya çalışacağız. Mazıya varırsak sorun yok. Yaklaşık buradan 14 km kadar ileride rüzgarda bize yaver olacak gibi gözüküyor. En azından internetten aldığımız, meteorolojiden aldığımız bilgi bu şekilde. Artık yarın görüşmek üzere. Söyleyecek bir şey gelmiyor aklıma. Yarın görüşürüz arkadaşlar.